Feyza, ben bu filmin senaristi olarak buradayım. Ee, yönetmenimiz Enis Manaz ve ekip arkadaşlarım adına da buradayım aynı zamanda. Ee, şunu söylemek istiyorum, biz bu filmi e, ilk fikir olarak ortaya çıktığında tek endişemiz şuydu, e, George Floyd'a aslında <gülüyor> anlatmak istedik. Ama bunu e, farklı bir bakış açısıyla, yani Türkiye'den insanlar olarak bu hikayeye nasıl bakabiliriz, aslında bunu hedefledik. Ben şuna inanıyorum. Senaryolarımı yazarken de buna dikkat ediyorum. Aslında biz dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak da, farklı ırklara sahip olsak da ortak bir dilimiz var, o da duygularımız. Aynı dili konuştuğumuz sürece bence birbirimizi anlayabiliriz. Beraber hissetmeye diyorum. <gülüyor>